Son videoda e üzeri x'in Maclaurin serisini bulduk. Birkaç eksi dışında, bu serinin, kosinüs x ve sinüs x'in polinom ifadelerinin birleşimi olduğunu fark ettik. Bu eksileri yok etmek için, şimdi küçük bir hile yapacağım. Şimdi, e üzeri x'in bu polinom açılımını alıyoruz. Sonsuz sayıda terimle, bu yakınsamadan ziyade eşitliğe dönüşür. e üzeri i x ne olur? Polinom açılımı olmasaydı bir tabanın i üssünü almak bize tuhaf gelebilirdi ama şimdi e üzeri x'in polinom açılımı olduğunu bildiğimiz için biraz daha mantıklı duyulabilir. Çünkü i'nin kuvvetlerini alabilirim. Örneğin, i kare eşittir, eksi 1, i küp eşittir, eksi i falan filan gibi. Peki, e üzeri i x'i aldığımızda ne olacak? x yerine i x koymakla aynı şey. Polinomda x gördüğümüz her yere i x yazalım. Burada olayın mantığını göstermeye çalışıyoruz tabi. ispat yapmıyoruz ama yine de bu videoda son derece önemli bir sonuca varacağız. Eşittir 1 artı i x artı Peki, i x'in karesi nedir? Terim, i x'in karesi bölü 2 faktöryel. i kare eşittir eksi 1 ve yanında x kare bölü 2 faktöryel var. O zaman, eksi x kare bölü 2 faktöryel olacak. Sanıyorum, şablonu görmeye başladınız. Peki, şimdi, i x'in kübü nedir? Aslında, öncelikle, açılımın tamamını yazmak istiyorum. Artı, i x'in karesi bölü 2 faktöryel artı, i x'in kübü bölü 3 faktöryel artı i x'in dördüncü kuvveti bölü 4 faktöriyel, artı i x'in beşinci kuvveti bölü 5 faktöriyel ve böyle devam edebiliriz. Şimdi bu i x'in kuvvetlerini bulalım. Bu eşittir 1 artı i x, artı i x'in karesi, yani i kare x kare, i kare eşittir eksi 1, o zaman eksi x kare, bölü 2 faktöriyel. Sonra, i küp x küp var. i küp eşittir i kare çarpı i, yani eksi i. Demek ki, terimimiz eksi i x küp, bölü 3 faktöryel. Ve artı, i üzeri 4 nedir? i karenin karesidir. Yani, eksi 1'in karesi. Bu da artı 1 eder. Buna göre, i üzeri 4 eşittir 1. Sonrasında da x üzeri 4 var, yani artı x üzeri 4, bölü 4 faktöryel. I üzeri 5, 1 i olacak. Demek ki bir sonraki terim, i çarpı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel. Sanıyorum bir örüntü görmeye başladınız. Katsayılar 1, i eksi 1, eksi i, 1, i ve eksi 1 çarpı x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel. Ve sonra eksi i çarpı x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel. Buna göre bazı terimlerde i var, yani bunlar imajiner terimler, bazı terimlerde gerçel. Peki biz bu ikisini neden ayırmıyoruz? Şimdi gerçel ve imajiner terimleri ayıralım. Bu gerçel, bunlar da gerçel, o zaman gerçel terimler 1 eksi x kare bölü 2 faktöryel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöryel eksi x üzeri 6 bölü 6 faktöryel, böyle devam edebiliriz. İmajiner terimler nedir? i çarpanını ayıralım. Bu i x, o zaman x kalır. Bir sonraki terimde i'ye ayırırsak eksi x küp bölü 3 faktöryel kalır. Sonra artı x üzeri 5 bölü 5 faktöryel. Eksi x üzeri 7 bölü 7 faktöryel. Artı x'i sonsuza kadar terim ekleriz. e üzeri i x bunların toplamına eşit. Son birkaç videodan hatırlarsanız, gerçel kısım, kosinüs x'in Maclaurin serisine eşitti. Yani, bu ikisi aynı. Buradaki de sinüs x. Öyle görünüyor ki, kosinüs x ve sinüs x'i bir şekilde toplayıp, e üzeri x'i elde edebileceğiz. Bu sinüs x ve sonsuz sayıda terim toplarsak, bu da kosinüs x olur. Sonuçta, mükemmel bir formül elde ediyoruz. Şunu diyebiliriz. e üzeri i x eşittir Kosinüs x artı i sinüs x. Bu, Euler'in formülü. Ve bu, bilmiyorum size de aynı heyecanı veriyor mu ama bence matematikteki en çılgın formüllerden bir tanesi. İşin içine bakın kimler var? Daha önceden bileşik faizden elde ettiğimiz e var. Dik üçgen oranları olan ve birim çemberden elde edilen kosinüs x ve sinüs x burada. Bir de tabi eksi birim 1 bölü 2. kuvveti var ve bu süper bağıntıyı elde ediyoruz. Daha da mükemmeline ulaşmak için, radyan kullandığımızı ve x'in pi'ye eşit olduğunu varsayalım. Bir çılgın sayı daha ekleyelim. Çemberin çevresinin çapına oranı, pi. Peki, pi'yi katarsak ne olur? e üzeri i çarpı pi, kosinus pi. Peki, kosinus pi nedir? Pi, çemberin yarısı demek. Yani, cos pi eşittir, eksi 1 ve sinüs pi eşittir, 0. Bu terim ortadan kalkar. Formüle pi sayısını koyarsak, inanılmaz bir şey elde ederiz. Oyler özdeşliği. Böyle yazabiliriz veya iki tarafa 1 ekleyebiliriz. Vurgulamak için farklı bir renkte yazayım. e üzeri i pi artı 1 eşittir 0. Bu, size kainatta henüz anlamadığımız, en azından benim henüz anlayamadığım bir bağlanmışlık olduğunu haber veriyor. Pi sayısı, mühendisler tarafından polinom köklerini bulmak için tanımlanmış. pi, çemberin çevresinin çapına oranı, yine ilginç bir sayı, ama tamamen farklı bir alanda bulunmuş. E'nin ise finans için çok önemli olan sürekli bileşik faizden veya türevi kendiyle aynı olan e üzeri x'ten geldiğini düşünebilirsiniz. Yine mükemmel bir sayı ama i veya pi ile alakası yok gibi. Sonra da en temel sayılardan olan 1 ve 0 var. Bu özdeşlik tüm bu temel sayıları mistik bir şekilde birbirine bağlıyor ve kainattaki bağlanmışlığı bize gösteriyor. Evet, bundan etkilenmiyorsanız duygudan yoksunsunuz demektir.